Değerli arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, merhabalar, iyi bir hafta sonu dileklerimle analizime başlamak istiyorum. Sevgili dostlar, evet endeks son derece güzel bir seyir içerisinde. Umuyorum ki yüzler bu anlamda gülüyordur. Değerli dostlar, hatırlayacağınız üzere 7 Ocak tarihinde sizlerle bir analiz paylaşmıştım. Ve yabancı takas oranına dikkat çekmek kaydıyla, yabancı takas oranında kararlı bir yükselişin olduğunu, Dikkat çekici bir yükselişin olduğunu ve bu yükselişin kokusunun çıkacağını, bir şekilde sebepsiz yere yabancı'nın bu şekilde ciddi bir alım pozisyonunda olmayacağını ifade etmeye gayret göstermiştim. Tabii ki o tarihlerde endeksin 89.990.000 bin civarlarında olması çok ciddi bir karamsarlık yaratıyordu. 90.000 üzerinde kalacak mıyız, kalmayacak mıyız? Veya genel anlamda dünya genelinde yaşanmakta olan küresel ekonomik koşullardaki olumsuzlukların da etkisiyle 70 binler, 60 binler, 50 binler afaki bir şekildeki söylemlerle havada uçuşuyordu. Ben bu analizi yaptığım zamanlarda gerçekten çok ciddi eleştirilerde aldım. Yabancı takas oranındaki artış bilgisinin bir çöp bilgi olacağını ifade edenler, ben doktorum efendim şuyum buyum diyerekten kimi kandırıyorsun kardeşim şeklinde çıkışlarda bulunup da hakaretamiz sözlerle beni eleştirmeye çalışanlar hepsine selam olsun diyorum. Arkadaşlar bazı gerçekleri bilmek gerekiyor. Yani atarak tutarak yorum yapmanın şuraya gider veya buraya gider şeklinde derbi maçına gider gibi illa benim takımım kazanacaktır şeklindeki içgüdüsel bir yaklaşımla yorum yapmanın hiçbir anlamı olmadığını her zaman için söylüyorum. Ve özellikle de bir parantez açmak istiyorum değerli arkadaşlar. Bundan iki hafta önce ben Endeks'te iyi şeyler bekliyorum, yabancı takas oranı artıyorum dedim ve bugün Endeks bu noktaya geldi şeklinde. Ben demiştim edebiyatı yapmayı asla seven bir insan değilim. Çok samimi ve dürüst bir itirafla şunu ifade etmek istiyorum arkadaşlar. Ben Endeks'in bu analizden sonra 10 gün içerisinde, 15 gün içerisinde böyle bir atak yapmasını asla beklemiyordum. Sadece ve sadece yabancıların bir seçim yatırımı olması babından ve belki bir ay sonra, belki 15 gün sonra, belki iki ay sonra başlatabilecekleri bir hatan ön hazırlıklarını yaptığına dair sizlere bir yorum ve analizde e, bulundum. Hiçbir şekilde beklentim bu kadar kısa bir süre içerisinde endekste ciddi bir hatan olması değil. Endeksin bu kadar hızlı bir atak yaşamasındaki en önemli faktör ise bildiğiniz gibi. Ayı piyasasına girmiş olan özellikle ve özellikle Dow Jones ve de e, Japonya endeksinin bu arada tabii ki Almanya'yı ve Avrupa'yı da bunun içine katmak lazım. Bu endekslerdeki önemli ataklar Brexit olayıyla ilgili olarak tekrardan bir ihtimallerin bazı e, çözüm olasılıklarının ortaya çıkması derken bu tür faktörleri de ve yurt dışındaki bankacılık sektörüne yönelik olan ilginin de etkisiyle bu gerçek ortaya çıktı. Ama esas gerçek nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yabancı her şeyi öncesinden hissediyor. Benim o analizimde, 7 Ocak tarihli analizimde dikkat çekmek istediğim husus buydu. Yabancı hiçbir şekilde sürü psikolojisi içerisinde hareket etmez. Sinsi bir şekilde öncesinden planlarını yapar. Yani yabancı bugünleri önceden gördü. Düne kadar ciddi bir şekilde endeksin 90 binler, 88 binler, 87 binler seviyelerine geri çekildiği dönemlerde bu kadar ısrarlı bir şekilde alım yapıyorsa ve yaptıysa onun bir hesabı vardı, bir beklentisi vardı. İşte bugünleri bekliyordu. Ama onlar o günlerde alım yaparken biz ne yapıyorduk? Karamsarlık içerisinde Belki de 3-5 kademe bir avantaj gördüğünüz anda satış yapıp lanet olsun borsadan bir şey olmaz diyerekten kaçıyorduk. Değerli arkadaşlar ee, o analizimde şöyle bir tabloyu da sizlerle paylaşmıştım. Yabancı takas oranındaki artışın şöyle bir ivmelenme yaşadığı bir süre içerisinde bakın şu bölgelerden şu bölgelere kadar yaşamış olduğu ivmelenmeyi bir örnek göstermek kaydıyla bu tarihlerde 72-75 bin seviyelerinde Kasım 2016 tarihinde 72-75 bin seviyeler bölgesinde iken yabancı takas oranında başlayan artış sonrasında bu yabancı takas oranının %66'lar seviyesine ulaştığı süreçte endeksinde 120 bin seviyelerine ulaştığını bir şekilde sizlere sunmaya çalışmıştım. Ve benzer bir tablonun son dönemlerde de yaşanmakta olduğunu, yabancı takas oranının şu bölgelerde olduğu gibi, aynen ciddi bir yükseliş eğilimini göstermekte olduğunu ve endeks grafiğinin de üstüne çıkacak bir seyir içerisine girebildiğini ve bunun da manidar olduğunu, yabancının net bazı beklentileri olmaz ise bu tabloyu ve bu grafik yapısını oluşturmayacağını sizlere ifade etmeye çalışmışlar. Ve ardından demiştim ki bu analizin daha gerçekçi olabilmesi için bir de dolar bazında duruma bakmak gerekir. TL bazındaki hareketlilikler özellikle dolar kurumdaki etkileşimler sebebiyle yanlış mesajlar verebilir bize. Dolardaki çok ciddi bir hareketlenme söz konusu. Hisse senetlerimiz dolar bazında ciddi şekilde ucuzlamış durumda. En gerçekçi bilgiyi bize dolar bazındaki tablomuz verecektir ve Endeksin dolar bazlı grafiği ile yabancı takas oranı arasındaki korelasyonunu gösteren grafiğimiz şunu bize ifade ediyordu. E, dolar bazlı olarak bir yükseliş eğilimi var ise endekste kalıcı bir yükseliş, kalıcı demeyelim de endekste önemli bir atak yaşanabilir. İşte burada gördüğümüz gibi beyaz grafikler, beyaz çizgiler ile gösterilmiş olan, e, grafimiz, e, eğrimiz yabancı takas oranını göstermekte ve yabancı takas oranı yani beyaz eğri ne zaman yönünü yukarı çevirmiş ise endeksinde önemli bir atak yaşadığına tanık olmuşuz. Şu bölgelerde olduğu gibi, şu bölgelerde olduğu gibi, bakınız burada endeks grafiğinin bir şekilde daha doğrusu yabancı takas eğrisinin Endeks eğrilerinin aşağısına indiğini görüyoruz ve net bir şekilde bir geri çekilme eğiliminin varlığına tanık oluyoruz. Şurada da gördüğünüz gibi net bir alçalan trend başlamış durumda. Şimdi sevgili arkadaşlar ee, dolar bazlı grafiğimizin şu anki tablosuna bakacak olur isek canlı tabloya bakacak olursak son veriler itibariyle tabloya bakacak olursak evet endeksin 18.45 veya 18.5 diyelim biz buna yuvarlak hesap ile e, dolar bazlı bir kapanış değerine sahip olduğunu ve yabancı takas oranındaki artış eğiliminin de halen buradaki e, olumlu ivmeyi devam ettirecek şekilde e, olumlu yönde devam ettiğini görüyoruz. Yani yabancı takas oranındaki artış dolar bazlı endeks grafiğini destekler konumda. Bununla ilgili herhangi bir problem bulunmamaktadır. Şimdi sevgili arkadaşlar Yabancı takas oranının şu grafiğimizde, evet haftalık detaylarına baktığımız zaman yabancı takas oranının bu haftayı %0.37'lik bir kayıpla tamamladığını görüyoruz. Ancak %65.56 seviyesine ulaştıktan sonra oluşan bir minik bir kayıp söz konusu. Evet bu kaybı dikkate almak kaydıyla yabancının 100.000 seviyelerine yaklaşırken, Artık e, 88-90 bin aralığından yapmış olduğu alımlarını realize etme niyeti içerisine girmiş olabileceğine dair bu durumu bir sinyal veya eksi bir puan olarak algılayabiliriz. Ama bunun önümüzdeki hafta nasıl devam edeceğini takip etmek durumundayız. Bu birinci bir husus. Yalnız önemli olan şu nokta var arkadaşlar. Yabancı takas oranının 65.56 seviyelerine ulaştığı en yakın dönemimiz... Gördüğünüz gibi 5 Şubat 2018 tarihini yani Şubat 2018 ayını ifade ediyor. Biz Şubat 2018 ayı itibariyle endeks bazında hangi seviyedeymişiz acaba? Hemen arkadaşlar buna da bir bakalım isterseniz. Şubat 2018 itibariyle biraz evet Şubat 2018 itibariyle 110 binler seviyesindeymiş. Hatta 118 binler seviyesine kadar ulaşmışız. Bu hususu bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Yabancı takas oranı %65 seviyesinin üzerine çıktığı en son dönem Şubat 2018 imiş ve Şubat 2018'de de yabancı takası %65'ler seviyesinde iken endeksin bulunduğu seviyeler 113.000, bin, 115.000 bin, hatta 118.000 bölgesinin dahi e, olduğu bir seviyede imişiz. Şimdi burada akla gelen soru şu. Madem ki yabancı takas oranı %65 üzerine çıktı, geçmiş dönemlerde de %65 üzerine çıktığı zamanlarda endeks 118 binleri gördü. O halde biz yine 118 binlere rahatlıkla gideriz. Buradan çıkan böyle bir sonuç var gibi görünüyor. Evet haklısınız düz mantıkla bakacak olur isek böyle bir sonucu yakalamak mümkün. Ancak unutmamak gereken, dikkatten kaçırmamak gereken bir fark var arkadaşlar. O tarihlerde... Yani Ocak 2000, Şubat 2018 tarihlerindeki dolar kuruyla bugünkü dolar kuru aynı değil. Dolar bazında çok değeri kaybetmiş olan, değer yitirmiş olan hisse senetlerinde yabancının daha yüksek oranda pozisyon almış olması ayrıntısını unutmamak lazım. Şubat 2018'deki koşullar ile Ocak 2019'daki yani bir yıllık bir yıl sonrasındaki koşullar aynı değil. Bu nedenle direkt olarak 118'e, 120'ye, 130'a gideriz. Efendim geçtiğimiz yıl şu tarihte yabancının takas oranı aynıydı gibi bir eş değer benzetme içerisinde bulunmamız bizi hatalı sonuçlara yöneltecektir. Peki sevgili arkadaşlar elbette ki bu hususta çok net bir ifade kullanmak mümkün değil. Yabancının aklından geçeni benim bilmem mümkün değil. Sizin de bilmeniz mümkün değil. Veya yabancının kendisi bile 10 gün, 15 gün, 20 gün sonra küresel şartlarda nelerin olabileceğini belki bilmiyor. Bu ayrı bir konu. Fakat biz yine de bu anki koymuş olduğumuz bu teoremi veya bu gerçeği teyit etmek bakımından bir başka sağlama yöntemine gidelim. Neye gidelim arkadaşlar? Biliyoruz ki bankacılık endeksini, endeksinin genel endeks üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bankacılık sektörü hareketlenmezse, banka hisseleri hareketlenmezse asla endeks bir yerden bir yere gidemiyor. Sanayi endeksi bu konuda son derece tabirimi hoşgörü güdük kalıyor. Ancak bankacılık endeksinin peşinden gidebilirse gidebiliyor. Aa, o zaman bankacılık endeksiyle ilgili olarak bir karşılaştırma yapmamız gerekiyor. Yapalım. Değerli arkadaşlar, şurada görmekte olduğunuz bankacılık endeksi. X-Bank koduyla tanımlanan bankacılık endeksidir. Ve bu bankacılık endeksi arkadaşlar, evet, bankacılık endeksiyle ilgili olarak endeksin zirve yaptığı süreyle dönemde doğal olarak bankacılık endeksi de zirve yapmıştı. Bankacılık endeksinin zirvesiyle dip noktası arasındaki, Bölgeleri referans kabul etmek üzere çizmiş olduğumuz e, Fibonacci eee çalışmamızda bankacılık endeksinin %38.2'ye tekabül eden 130.975 yuvarlak olarak bunu 131.000 diyelim. 131.000 seviyesini veya direncini e, nin üzerinde bir kapanış gerçekleştirdiğini, bu direncin üzerine çıktığını ve bunun da ötesinde haftalık kapanışını bu seviye üzerinde gerçekleştirdiğini görüyoruz. Direnç noktamız 131.000, kapanış seviyemiz 132.283 ve 134.700-135 135.000 seviyesine bir yaklaşım söz konusu olmuş. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan nokta birinci olarak bu seviyenin bir destek olarak kalmasıdır. Yani 131.000 seviyesinin bankacılık endeksi açısından önemi büyüktür. Bu seviyenin aşağısına gelmemeli. Bu seviyenin üzerinde kalmaya devam etmeli. Devam etmeli ki bu durumda bankacılık endeksinin bir sonraki direnci olan 140 bin üzerine yani 150'ye denk gelen 143 bin seviyesine yönelik atağın devam edebileceğine dair bir kanaat, bir inanç oluşabilsin. Peki arkadaşlar eğer bankacılık endeksi 131 bin direnci üzerinde tutunur ise... Ve 140 binlere doğru bir hareketlilik yaşayacak olur ise bu durumda endeks ne olabilir? Hani dedik ya endeks 100 bin direncini aşabilir mi aşamaz mı durumunu tartışacağız diye. Arkadaşlar endeksin gördüğünüz üzere şu anda ulaşmış olduğu nokta %38.2 direncidir. Aynen X bank veya bankacılık sektöründe olduğu gibi. Ve bu seviye arkadaşlar bakıyoruz 38.2'ye 98.735. Endeks bugün arkadaşlar neyi gördü? En yüksek 98.662'yi gördü. Yani bu direncini test etti. Ama bu direncin üzerinde kapanış yapamadı. Oysa ki bankacılık endeksi bu direncin üzerinde kapanış yaptı. Yani bankacılık endeksi olması gerekeni yaptı. Endeksten bir adı önde kaldı. O zaman ben bunu bir not olarak bir yere yazıyorum. Bankacılık endeksi gücünü koruyor. Eğer ki IMKB 100 endeksi 98.450'ler e, seviyesinde bir kapanış gerçekleştirebildiyse, 98.700'ler civarındaki şu direncine çok yakın bir noktada kapanış yapabildiyse ve bugün tüm Avrupa endeksleri de son derece olumlu bir kapanış yaşadıysa, önümüzdeki hafta için yabancı takas oranının da %65 üzerinde bulunur, bulunuyor olmasını bir referans kabul ederek şu an içinde bulunduğumuz direnç noktasına yakınlığımız ve bir başka önemli husus bankacılık endeksinin bu önemli direncini zorluyor olması nedeniyle bu kez 100.000 direncinin aşılabilme ihtimalinin yüksek olduğu kanaatindeyim. Tepler altını çiziyorum. Yüksek olduğu kanaatindeyim. Bir başka ifadeyle bu kez 100.000 direncinin aşılma ihtimalini yakın dönemlerdeki son 3-4 aylık süreçteki 100 bin ataklarına oranla daha güçlü olduğu kanaatindeyim. Niçin bu kanaatteyim arkadaşlar? Hemen bunun nedenlerini de sizlere izah edeyim. Bakınız 100 bin direncinin zorlanmış olduğu bir önceki döneme bakalım. Şu tarihlere baktığımız zaman Eylül aylarına baktığımız zaman arkadaşlar bankacılık endeksinin oldukça geride olduğunu e, görüyoruz. Bankacılık endeksi Şuradan daha kolay gösterebileceğimi e, tahmin ediyorum size. Evet arkadaşlar şuradan daha kolay gösterebileceğim. Bakınız en son 100 bin atağını yaptığımız 96.800 bin lere kadar ulaştığımız bir 3 Aralık tarihi var. Onun öncesinde de arkadaşlar 1 Ekim tarihinde 100 bin 650 seviyesine kadar ulaşabildiğimiz ancak bu 100 bin üzerinde kapanış yapamayarak net ve sert bir şekilde görü dönüş yaşamış olduğumuz bir dönem var. Ekim tarihinde, Ekim 2018 tarihinde 100 bin yaşamışız ama biz bu 100 bin atağını yaşarken yabancı takas oranımız neymiş arkadaşlar? Ekim ayına dönelim bakalım hemen. Ekim ayına dönüp baktığımız zaman yabancı takas oranımız %62'ler seviyesindeymiş. Ama biz bugün 100 bin direncini %65 oranına gelmiş olan bir yabancı takasıyla zorluyoruz. Bunu da bir artı unsur olarak değerlendirebiliriz. 100.000'in aşılabilmesi ihtimalini artıran bir faktör olarak değerlendirebiliriz. Yabancı önceki döneme oranla biraz daha güçlü ve yoğun bir pozisyonla 100.000'e doğru ilerliyor. 100.000'e doğru atak yapıyor. Tabii ki bunu destekleyen bir başka unsur daha var. O tarihlerdeki e, dolar bazlı endeksin değeriyle bu tarihlerdeki dolar bazlı endeksi daha ucuz olduğunu da dikkate almak durumundayız. Peki arkadaşlar... 1 Ekim tarihinde bankacılık endeksinin konumu neymiş? O hangi seviyelerdeymiş? Bakalım hemen. Ekim tarihine geliyorum arkadaşlar. Ekim tarihinde bankacılık endeksi 103 binler civarındaymış değerli arkadaşlar. Ama bugün bankacılık endeksinin 130 bin üzerinde olduğunu görüyorum. Yani bir yanda %62 ile 100 bine giden, diğer taraftan 103 bin bankacılık endeksi seviyesiyle 100 bin direncini aşmaya çalışan bir endeksi mi güçlü kabul edebiliriz yoksa bugün %65 seviyesine ulaşan bir yabancı e, takas oranı ve 130 bin direncini aşma çabasını gösteren ve bu konuda oldukça niyetli davranan bir bankacılık endeksi gücüyle mi endeksin 100 bin direncini aşabileceğini e, aşabilme olasılığının daha yüksek olduğunu konuşabiliriz bu durumu sizin takdirlerinize bırakıyorum ve ben bu tespitlerin neticesinde bu kez bu atakta 100.000 direncinin aşılabileceğini düşünüyorum. Evet. 100.000 direncinin açılması demek ne demek? Şu demek değil arkadaşlar. 100.000 direnci açılınca biz yeniden kesin olarak 120'ye gideceğiz ve hatta ve hatta çok daha ilerilere gideceğiz. 130'lar, 150'ler vesaireler vesaireler. Hayır arkadaşlar. Benim böyle bir beklentim bulunmuyor. Niçin bulunmuyor biliyor musunuz? Yabancı trade etmesini bilen bir yapıya sahiptir. 90 bin sürecinde toplamış olduğu malı bir şekilde uygun bir noktaya geldiği anda ve tabii ki Viyop kanadında da almış olduğu pozisyonlarıyla yani hisse senetlerinde %10 kazanacaktır ama bu 10.000 bin puanlık atakta Viyop cephesinde %100'lere yakın bir kazanç elde edecektir. Bu anekdotu da gözden kaçırmayalım. Dolayısıyla bu Yüz bin direncinin aşılma aşamasında çok ama çok dikkatli olunması gereken bir sürece gireceğimiz kanaatindeyim. Niçin? 2018 yılının son dönemlerinde gerek sanayi gerek banka vesaire vesaire, ticaret hacimdeki düşüklük, ekonomideki olumsuzluk, çarkların dönmemesi, karlılıkların azalması vesaire gibi unsurlar 2019 yılının birinci ve ikinci çeyrek bilançolarına yansıyacaktır. Ve bu bilançolara yansıdığı zaman beklendiği kadar iyi gelmeyen bilançolar nedeniyle artık kötü durumlar satılmaya başlayacaktır. Ve endekste olumsuz bir tablo oluşmaya başlayacaktır. İşte endekste bu olumsuz tablolar olmadan önce bir trade etmek, bir şekilde endeksi iyi bir noktaya taşıyıp eldeki pozisyonları karlı bir şekilde azaltabilmek gibi bir düşüncenin yabancılar tarafından var olduğu kanaatindeyim. Bu sebeple 100.000 direncinin aşılma ihtimalini yüksek görüyorum. 103000 bin, lira kadar devam edebilecek ve hatta belki de 105-106'ları dahi bulacak bir yükseliş dahi söz konusu olabilir. Ama asla bu rakamlar sizin gözünüzde büyümesin. Endeks'in şu anda %3-4'lük bir prim daha yapması endeksi 103'lere 104'lere getirecektir. Endeks 100.000 direncini aştı. Artık 100 bin direnci bir destek haline gelmiştir. Sahte, suni bir mesajının, bir algılamanın gündeme getirilmesi durumunda. Bu algıya bağlı olarak yeni yerli yatırımcılar, yeni küçük yatırımcılar bir şekilde endekse ilgi göstersinler ve tabii ki onların göstermiş olduğu ilgi eşittir birilerinin çok aşağılardan almış olduğu senetleri satabilecekleri Yeni umutlar vererek satabilecekleri yeni müşteriler anlamına gelecektir. Bu nedenle endeksin 100 bin üzerindeki tavır ve davranışlarının çok ama çok dikkatli takip edilmesini düşünüyorum. Bunun zorunlu ve gerekli olduğu inancındayım. Bir kez daha 100 bin desteği kırılmaz canım nasıl olsa çok güçlü bir destektir deyip de beklemede kalanlar ve 97'lere 95'lere düştüğü zaman vah vah Pozisyonlarına düşmemek adına 100 bin üzerine yönelik ataklarda 100 bin üzerinde tutunma çabalarının ve artık burası destek yapıldı gayretlerinin ön plana çıkarıldığı bir aşamada veya çıkarılabileceği bir aşamada çok e, mantıklı olmak gerektiğini asla duygusal yaklaşımlar içerisinde olmamak gerektiğini altını özellikle ve özellikle çizmek istiyorum. 100.000 ile 104.000 arasında, 103.000-104.000 bin, bin bu civarlara kadar bir atak söz konusu olabilir. Bu atak 100.000 direncinin net ve kesin olarak aşıldığı şeklinde bir algının yaratılmasına sebebiyet verebilir. İşte o dönemlerde bir fiktar, tabii ki her hissenin kendine özel hikayesi vardır, her hissenin kendine özel bir beklentisi vardır, onlar ayrı konular ama endekse duyarlı hisseleriniz var ise... Genel konuşuyorum. Asla bir yatırım danışmanlığı sıfatı veya tavrıyla konuşmuyorum. Genel yaklaşım olarak o seviyelere 103'ler, 104, bin, 104 binler seviyelerine yönelik bir atak olur ise o günlerde duyacağınız 120'ye, 130'a, 140'a gidiyoruz söylemlerine lütfen kulaklarınızı tıkayınız. Bir miktar sat al taktiğini ve stratejini stratejisini uygulamak adına pozisyonlarınızda daha doğrusu endekse duyarlı olan, beklentisi endeksle alakalı olmayan hisselerinizde pozisyon azaltmanızın yararlı olacağı kanaatindeyim. Endeks ne zaman ki 106.500-107.000 seviyelerini net bir şekilde destek yapar. Artık olası 110.000 ataklarının ardından gelecek olan geri dönüşlerde 106.000'in aşağısına gelmeyen bir tablo görüyorsak, Minimum 2 hafta bakınız 2 gün demiyorum minimum 2 hafta 106 bin üzerinde kalan bir endeks seyri görebiliyor isek işte ben o zaman derim ki evet ya endeks 120 lira de gidebilir hatta bu 120 TL bazındaki tarihi zirvesini de aşabilir. Ama benim şahsi düşüncem bu kez endeksini geçmişteki yakın geçmişteki görmüş olduğumuz tablolardan farklı olarak 100 bin direncinin aşıldığına dair bir mesaj verilecek. Ancak bu mesajın samimi bir mesaj olacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Özellikle ve özellikle yabancı kendini düşünecektir. 100.000 bin üzerinden hafiflemeyi hesap edecektir. Hafiflerken de yeni beklentiler yaratmak olumlu söylemlere bağlı olarak da yeni alıcıları çekecektir. 100 bin üzerinde alıcı olmak çok önemli bir risk almak anlamına gelecektir. Sevgili arkadaşlar. Bunlar benim tabii ki şahsi görüş ve kanaatlerimdir. Katılabilirsiniz veya katılabil katılmazsınız. Tamamıyla bunlar e, sizin e, kendi mantığımız çerçevesinde değerlendirmeniz gereken konulardır. Endeks'in önümüzdeki hafta için içinde bulunduğu tabloya bir bakalım arkadaşlar. E, hangi pivot değerlerini takip etmemiz gerekiyor. Bunu bir e, sizlere arz etmek istiyorum. Evet endeks 98.454 seviyesinden kapanışını gerçekleştirdi ve endeksin önümüzdeki hafta için 96.490 duvarlak olarak 96.500 seviyesinin üzerinde kalması durumunda. Bu pivot seviyesinin aşağısına gelmemesi durumunda öncelikle 102.591-102.600 seviyelerine kadar devam edebilecek bir gücünün olabileceğini düşünebiliriz. Dikkat ediniz. 96.500'ün aşağısında kalmıyorsak, daha doğrusu 96.500 seviyesinin üzerinde kalmaya devam ediyorsak, bu seviyenin aşağısına gelmiyorsak, endeksin 102.596 seviyelerine kadar devam edebilecek bir gücünün varlığından söz edebiliriz. Eğer ki bu direnç bölgesi de aşılacak olur ise veya bu bölgeden gelecek olan kar satışlarında 100.000 direncinin güçlü olduğu, az önce size anlatmış olduğum, bir mesajı verebilmek bakımından 100.000 artık destektir eskiden dirençti ama şimdi destek konumuna geldi. Bakınız görünüz 100.000 aş aşağısına gelmiyoruz ve 100.000'e yaklaştığımız zaman direkt tepki buluyoruz tarzında bir endeks manzarasıyla karşılaşabilir isek bu durumda bu seviyenin de açılmak suretiyle 104.700-105.000'lere kadar bir olasılık gündeme gelmiş olabilir. Ama bir kez daha belirtiyorum 102.600 ila 105.000 aralığını ben tehlikeli bir bölge olarak göreceğimi sizlere e, ifade etmiş bulunuyorum. Pazartesi günü itibariyle arkadaşlar e, endeksin e, pivot değerlerine bakacak olur isek Pazartesi günü itibariyle ise 98.150 seviyesiymiş pivot seviyemiz. İkinci dikkat etmemiz gereken 98.150 seviyesinin aşağısına gelinmediği takdirde endeksin önce 99.200'e ardından 99.700'e Buranın da açılması durumunda 100.800-100.900 bölgesine doğru bir atak olma olasılığının yüksek olduğunu görmekteyiz. Ve pazartesi günü itibariyle arkadaşlar endeksin son dönemlerde 100.650'den geri dönüş yaşadığını hatırlamak kaydıyla. Yurt dışında önemli bir olumsuzluk olmazsa bir, bir iki gündür devam etmekte olan olumlu havanın bozulmasına neden olabilecek bir etken görmüyor isek pazartesi günü itibariyle Endeks'in 100.650 seviyesi üzerinde bir kapanış yapma istek ve arzusunu dahi görebilmemizi olası görmekteyiz. Zira böyle bir olasılık oluştuğunda <gülüyor> genel algılama şöyle olacaktır. Endeks'in son aylarda bir türlü aşamadığı 100.600 direnci dahi aşıldı. O halde endeks gidecektir şeklinde bir albeni yaratmanın ilk ee, tablosunun da pazartesi ve salı günkü işlemlerle verilmek istenebileceğini düşünüyorum. Dikkatli olunması gereken bir dönemdeyiz. Pivot seviyelerini ve destek noktalarını lütfen dikkatli bir şekilde takip ediniz. Ama asıl takip etmeniz gereken nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Endeksin nereye kadar gideceği konusunda yüzde yüz emin konuşmak tabii ki mümkün olamayacaktır. Şuraya kadar gider, buraya kadar gider vesaire. Yabancının niyetinin, güçlü alıcıların niyetinin neler olduğunu çok net bir şekilde bilmemiz mümkün değildir. Ama... Arkadaşlar evet sonuç olarak şeklinde sizlere bir özet bilgi vermek bakımından endeks 104.000-106.000'e bin, ulaşabilmesi için yabancı takas oranının %65 üzerinde kalması gerekiyor. Öncelikle arkadaşlar bu yabancı takas oranını günlük olarak takip ediniz. Yabancı takas oranı eğer endeksin yükselmesine rağmen düşmeye başlamış işte, işte orada 3 tane ünlemi, 3 tane soru işaretini yan yana koyuruz. Yabancı takas oranı düşerken endekste bir yükseliş görülüyorsa bu bir tuzak yükseliştir. İkinci bir nokta, bankacılık endeksinin 131 bin seviyesi üzerinde kalması lazım. 131 bin üzerinde kalıp da 135 bin, 140 bin bölgesine girmiş ise bu durumda endeksin 100 bin üzerinde kalıp 104'lere, 106'lara doğru bir hareketliliğini devam ettirebileceği düşünülebilir. Ama bankacılık endeksi 131.000 aşağısına geliyor ve bu desteği zorluyor ise endeksin gücünün kaybolmakta olduğunu dikkate alabilirsiniz. Pisküz endeksinin 100.000 üzerinde minimum 2 kapanış yapması gerekiyor ve hatta 100.650 seviyesi 100.700 üzerinde minimum 2 kapanış yapması gerekiyor. Ve tabii ki ana koşulumuz olarak da yurt dışı piyasalarda ciddi bir kaos olmamalıdır. Şu ana kadar anlattığımız pembe tablonun Yurt dışında oluşabilecek olan farklı farklı e, unsurların gündeme gelmesi durumunda çok da fazla bir anlamı kalmayacaktır. Sevgili arkadaşlar endeks konusunda yabancı takası konusunda ve endeksin önümüzdeki haftaya yönelik veya önümüzdeki kısa sürece yönelik olarak içinde bulunduğu yabancı ve bankacılık endeksi bazındaki görüntüyü sizlere arz etmeye çalıştım. Bu tarz videolarımı eklediğim dönemlerde anında haberdar olabilmek istiyorsanız, herhangi bir gecikme yaşamadan bilgilenmek istiyorsanız kanalıma ücretsiz abone olmanız gerekiyor. Abone durumu biliyorsunuz YouTube'da ücretsizdir. Bunun dışında gerek dolar tl, gerek endeks ve gerekse hisse bazlı. Özellikle her gün yeni bir hissenin analizini yapmaya çalışıyorum. Bu tarz hisselerle ilgili olarak da gün içerisinde e, bilgi sahibi olmak istiyorsanız, ee, gerek dolar tl'nin gerekse diğer önemli paritelerin 10 altın gibi e, euro dolar gibi veya japon yeni dolar gibi bu unsurların da saatlik 2 saatlik veya 4 saatlik e, pivot seviyelerinin ulaşabilecekleri e, yüksek ve e, aşağı noktalar konusunda destek ve direnç noktaları konusunda bilgi sahibi olmayı arzu ediyorsanız twitter adresim edhalukcanberktir. Efendim iyi bir hafta sonu diliyorum. E, Dolar-TL ve e, pariteler hususundaki analizimi muhtemelen yarın aktarmış olacağım. E, bunun haricinde e, bu hafta e, zannediyorum sizlerin sizlerle ilgili olarak sizlerin talepleri doğrultusunda anketlere vermiş olduğunuz cevaplar doğrultusunda da bir iki istenin de analizini ayrıca aktarmış olacağım. Deppler, hoşça hoşçakalınız, saygılarımla.